Bugün 12 Şubat 2023 Pazar Güneş günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken her şeyi daha fazla sorgular hale gelebiliriz özellikle kişisel kaynaklar para ve maddi alanlarda bazı huzursuzluklar hissetmemiz mümkün ilişkilerimizin maddi yönlerinde ve paylaşımlarda dengeyi korumakta da zorlanabiliriz borç alacak ilişkilerinde de sıkıntılar oluşabilir öğle saatlerinde ay ay düğümleri birleşecek Geçmişle bağlantılı bazı takıntılı düşünceler zihnimizi meşgul edebilir. İnatçı ve sabit olabileceğimiz bu saatlerde iletişim sorunları yaşamamız da mümkün. Alışverişlerde, ödemelerde ve özellikle internet üzerinde yapılan her türlü işlemde daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz. Gece saatlerinde ay, boğa burcundaki Uranüs'te karşıt açının etkisine girecek. Stres ve huzursuzluk hissedebileceğimiz bu saatlerde dürtüsel davranma eğiliminde de olabiliriz. Uyku dengesizlikleri de oluşabilir.